Şimdi onlara sor, Yaradılışça kendileri mi daha çetin yoksa bizim yaptıklarımız mı? Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık. Fakat sen onlara şaşıyorsun ama onlar seninle eğleniyorlar. Kendilerini hatırlatıldığında da düşünmüyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da eğlenceye alıyorlar.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 O zaman ona iman ettiler de biz onları bir zamana kadar yaşattık. Şimdi sor o seninkilere, kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri dişli yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? Onlar şüphesiz uydurdukları iftiralardan dolayı Allah doğurdu derler. Hiç şüphesiz onlar yalancıdırlar.